Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar 2023 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçları geçtiğimiz yıl boyunca çok önemli tanışmalar, sözleşmeler, görüşmeler, yer değişimleri, taşınmalar belki araç alımı satımı gibi gündemler deneyimlemiş olabilirsiniz. Aynı zamanda Jüpiter ve Neptünün 7. evinizde ilerleyişi ilişkiler anlamında. Büyük şanslar elde ettiğinizi veya bazen de kendinizi fazla hayal dünyasına kaptırdığınızı gösteren deneyimler hayatınıza getirmiş olabilir. Bu süreçte tabii ki aslında nispeten şanslı bir etki aldınız. 2021 senesine göre daha rahat bir seneydi 2022 sizler için. Ancak 2023'te dengeler tamamen değişecek. Burada aslında her birimiz için çok farklı gezegensel etkileşimlerden bahsedeceğiz. 2023 senesi benim için de önemli bir sene. Çünkü 2018 senesinde bu kanalla beraber sizlerle bu yolculuğa başladık. Ve 2023 senesinde bu kanalın ve sizlerle etkileşimimizin tam 5. senesi doğmuş olacak Ocak ayı itibariyle. Bu yüzden 5 senedir beni destekleyen, sonradan aramıza dahil olan, beraber çalıştığımız, konuştuğumuz, tanıştığımız herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer aramıza yeni katılan arkadaşlar varsa, alma verme dengesini sağlamak adına kanala abone olabilirler, yorum yapabilirler, videoları beğenebilirler. Bunlar beni oldukça mutlu eder. Bununla beraber şu an için mevcut instagram hesabıma ulaşım sağlayamıyorum Tabii ki sizler bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum bunun için bir yedek hesap açtım her iki hesabı da takip ederseniz bana ulaşmanız kolaylaşacaktır aşağıda yorumlarda sabit bir şekilde bulacaksınız yeni instagram adresini ve telegram linkimi de aşağıya bırakıyorum telegram grubumuza da o linkten katılabilirsiniz arkadaşlar ee, oradaki ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Evet hemen geçelim 2023 e, yorumlarına bakalım 2023'te siz sevgili başak burçlarına neler bekliyor olacak. Evet öncelikle 12 Ocak tarihinde e, Mars'ın düş seyrine geçtiğini görüyoruz biliyorsunuz 20 Ağustos'ta Mars ikizler burcuna geçmişti geçtiğimiz sene itibariyle. Aynı zamanda 30 Ekim tarihinde de Mars retrosu başladı. 12 Ocak'ta ise bu Mars retrosu bitiyor ve Mars tekrar düşse başlayacak. Burada tabii sizin haritanızın tepe noktasında yani kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı, işinizle alakalı, rekabet ettiğiniz ortamlar ve sosyal statünüzle alakalı bir hareketlilik söz konusuydu. Şimdi ise bu alanda bilhassa bir takım değişimler yaşandı, farkındalıklar yaşandı belki. Yeni bir işe başladınız, onunla alakalı durup düşünmeniz gereken bir süreç oldu. Adım atamadınız. Mars retrolarında adım atmak biraz zordur. Atsak bile tam verim alamayabiliriz. Yavaş ilerleyebilir süreçler ve bunlar da tabii bizi biraz gelebilir. Özellikle çok hırslı olduğunuz, rekabetçi olduğunuz, iş hayatında yükselmek istediğiniz bir süreç yaşadınız. Ve bu retro sürecinde özellikle fark ettiklerinizi... Artık yeni yıl itibariyle Mart ayına kadar e, harekete geçirebilirsiniz. Yani e, farkındalıklarınızı eylemsel enerjiye dönüştürebilirsiniz. Bundan bahsediyorum. E, zaten akabinde Mart ayı itibariyle artık e, Mars Yengeç Burcu'na geçecek. E, dolayısıyla e, bu alandaki hareketlilikler e, uzunca bir süredir sizi yormuş olsa da artık neticeye kavuşacaktır. O yüzden e, ilk başta bundan bahsetmek istedim. 7 Mart tarihine geldiğimizde ise çok önemli bir transitimiz var Satürn balık burcuna geçiyor ee, biliyorsunuz Satürn ortalama bir burçta iki buçuk yıl kadar seyreder ve geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca Satürn kova burcunda sizin altıncı evinizdeydi. Burada özellikle çalışma koşullarınız, iş hayatınız, beraber çalıştığınız insanlar, yanınızda çalışanlar, varsa evcil hayvanlarınız, sağlığınız, gündelik telaşlarınız ve rutinlerinizle alakalı oldukça zorlanmış olabilirsiniz. Çok çalışmış, çok emek vermiş ama yeterince karşılık alamamış olabilirsiniz. E, bazı belki kronik sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Çalışanlarınızla alakalı sıkıntılar ve zorluklar deneyimlemiş olabilirsiniz. Şimdi ise artık... E, Buradaki sınavlar bitiyor. Buradaki gecikmeler, blokajlar bitiyor. Yeterince emek gösterildiyse, yeterince çaba sarf artık mükafatlar alınacaktır. Ve Satürn 7. evinize ilerliyor. Tabii Satürn'ün 7. evinizde yükselenize zaman zaman karşıtlık yapacağını düşünmek gerekirse. Bazen kendinize kısıtlanmış hissedeceksiniz bu alanda. hani Kendi benliğinizi ortaya koymak, kendi varlığınızı, egonuzu gözler önüne sermek adına. Bazen kısıtlanmış, engellenmiş veya hani tam da istediği şekilde ilerleyemiyormuş gibi bir hissiyat gelebilir size. Burada tabii Satürn 7. evde aslında birçok başak burcuna evlilik de getirebilir arkadaşlar. Genelde Satürn. 7. evden geçerken, 4. evden geçerken evlilik de getirebiliyor. Çünkü ilişkinin sorumluluğunu alma, ortaklığın sorumluluğunu alma, karşındaki insanın da sorumluluğunu üstlenme gibi bir etkileşim getiriyor. Tabi haliyle ilişkiler bizi biraz yoruyor. İlişkinin çok keyifli taraflarını yaşayamıyoruz ama e, o ilişkinin e, nasıl sürdürüleceğini de bu süreçte öğrenmiş oluyoruz. Keza e, sizden daha olgun, daha bilge eşler ortaklar bu enerjileri de çağıracaktır yine dava açmak davalarla alakalı sonuçlar vesaire bu alanlarda da biraz zorluklar ortaya çıkarabilir daha temkinli olmak yerinde olacaktır 12 Mart tarihine geldiğimizde önemli bir kavuşum var Jüpiter ve şiron kavuşacak 14 derece Koç burcunda bu özellikle şiron'un Koç burcunda ilerleyişi Geçtiğimiz yıllarda parasal konular, ödemeler, borçlar, hak edişler, alacak verecek dengesi başkalarından beklentiler noktasında sizi biraz yormuş, üzmüş olabilir. Psikolojik anlamda bazen çok bunalmış, çok daralmış hissetmiş olabilirsiniz. Ama Jüpiter'in bu alana gelmesi özellikle mali anlamda belki bir fırsat veya manevi anlamda bir destek yakalayacağınızı gösteriyor. Eski yaralarınızı, iyileştirmeye başlayacaksınız, şifalandırmaya başlayacaksınız, bununla alakalı e, Jüpiter'in teması aslında e, sıkıntıları e, telafi etmeye yönelik çalışacak. Umarım e, güzel gelişmeler olur hayatınızdan. 23 Mart tarihine geldiğimizde ise çok daha önemli bir transit karşımıza çıkıyor. Gerçekten Mart ayı e, çok özel ve enerjilerin tam anlamıyla değiştiği bir ay olacak. Aslında 2023 senesi Mart ayı itibariyle başlıyor desek çok dayanılmış olmayız gibi gözüküyor. Hatta 2023'ten ziyade daha uzun bir vadenin de başlangıcını işaret eden bir ay Mart ayı. Ee, Plüto Kova Burcu transitine başlıyor sevgili Başak Burçları. Tabi e, Plüton'un e, bu etkileşimi hemen bu sene yaşayacağımız, deneyimleyeceğimiz bir şey olmayabilir. Çünkü Plüto bir burçta ortalama 15-16 sene kadar e, bulunuyor. Bu da 2008 senesinde Oğlak burcu geçişiyle beraber özellikle 5. ev konularında yaşamış olduğunuz sürecin sonuna geldiğinizin işareti. Plüto bu senelerde 5. evinizde ilerlerken çok tutkulu aşklar yaşamış olabilirsiniz. Çocuklarınızla alakalı büyük dönüşümler yaşamış olabilirsiniz sevgili Başak burçları. Bununla beraber projeleriniz, yaratıcı girişimleriniz, eserleriniz El sanatlarınız, ürettiğiniz, tasarladığınız, oluşturduğunuz her şeyle alakalı büyük dönüşümler. Bazen büyük kayıplar, bazen de büyük başlangıçlardan evlemiş olabilirsiniz. Şimdi ise artık Plüto önümüzdeki 15 sene boyunca 6. cenizde ilerleyecek. E, bu da yeni bir düzen inşa edildiği anlamına geliyor ve hayat rutinleriniz tam anlamıyla değişebilir bu süreçte. İş ortamınız değişebilir, işiniz değişebilir, sağlığınızla alakalı çok önemli gündemler olabilir, çalışma arkadaşlarınız, çalışma koşullarınız. Tabii ki 15 yıllık bir süreçten bahsettiğimiz için hemen hemen her insanın hayatında 15 yıl içerisinde bu gibi değişimler yaşanıyor olsa da aslında bunların sizin hayatınızdaki etkisinin ve tesirinin ne kadar güçlü olacağından bahsetmeye çalışıyorum. Yani evet değişim yaşanacak ama bunlar sizde büyük bir dönüşümü başlatacak. E, tabii ki bu dönüşüm e, uzun vadeye yayılmış bir dönüşüm olacaktır. E, Plüton'un kova burcu transine dair çok daha kapsamlı bir video çekmeyi planlıyorum zaten e, oralarda daha uzun uzun değiniriz. Evet, 25 Mart tarihinde de artık bizim meşhur Mars ikizler transitimiz son buluyor ve Mars yengeç burcuna geçiyor. Mars'ın yengeç burcu geçişiyle beraber artık hani o kariyerdeki üstlerle sıkıntılar, belki devlet veya resmi kurumlarla alakalı mücadeleler, hani önde olmak, öne çıkmak, hareket etmekle alakalı konular artık. Yerini biraz daha sosyal çevreler, kalabalıklar, kariyer hedefleri ve kariyer gelirleri gibi alana yönlendirecek. 20 Nisan tarihine geldiğimizde ise Koç burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene boyunca Akrep ve Boğa hattında bu tutulmaları deneyimledik ve sizin haritanızın 3 ve 9 aksı hareketliydi. Şimdi ise artık yavaş yavaş koç ve terazi hattına doğru ilerleyen ay düğümleri bu sene itibariyle bize bunların ufak nüanslarını vermeye başlayacak. Ve bu güneş tutulması 29 derecede meydana geldiği için ekstra önem arz etmekte. Burada e, özellikle bir şeyin bitmesi ve tamamlanması ama akabinde yeni bir şeyin başlaması söz konusu. Çünkü koç burcu başlatıcı bir enerjidir. 29 derece ise artık doyuma ulaşmış bir enerjidir. Demek ki biten bir şey artık enerjisi kalmamış bir şey arkamızda kalırken veya kalmak zorunda bırakılırken yeni ve taze bir şeyde başlamanın ilk adımlarını atıyoruz. Burada sizin haritanızda bu güneş tutulması 8. evde etkili olacak. Bu da demek oluyor ki büyük bir ortaklık, büyük bir birliktelik, derin bir bağ, belki büyük bir borç, belki büyük bir yatırım veya elinize geçecek büyük bir para, maddi veya manevi anlamda büyük bir destek aktif olacak. Burada tabi bazen... Belki bir miras nafaka meselesi çözülebilir. Bazen eşin maddi durumuyla alakalı gündemler olabilir. Bir borcunuz vardır, bir sıkıntınız vardır. Bunu çözebilirsiniz. Psikolojik bir rahatsızlık vardır. Bununla alakalı çözüm yolları elde edilebilir. Ama sizi dönüştürecek ve değiştirecek kadersel bir başlangıç. Tabii bunun için arkanızda bazı şeyleri de bırakmanız gerekecek. Evet devam ettiğimizde 5 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nun 14 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Akrep ve Boğa hattının tekrar aktif olduğu aslında hem Koç Terazi hattının hem de Akrep Boğa hattının aktif olduğu bir sene 2023 senesi. Bu alanda özellikle 3. ev konularında önemli bir kapanış ve tamamlanma var. Belki aldığınız bir haber, bir duyum, bir teklif, bir söz... Bir kararla beraber yeni bir döngü başlatabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, etrafınızda kardeş gibi gördüğünüz insanlarla alakalı olarak da bir tamamlanma ve bir kapanış enerjisi yaşayabilirsiniz. Bu anlamda çok önemli hayati kararlar almanızı gerektirecek süreçler yaşayabilir. Belki birçoğunuz araç alımı satımı, şehir veya yer değişimi veya önemli bir seyahat eğitim gündemiyle de meşgul olabilir bu tutulma esnasında. 16 Mayıs tarihine geldiğimizde Jüpiter boğa burcuna geçiyor. Jüpiter'in bir müddet boğa burcu geçişine şahitlik edeceğiz. Burada tabi Jüpiter boğa burcundan yükselen burcunuza da güzel destekler atacaktır. Ve 9. evde bu etkileşim özellikle yeni yerler keşfetmek, yeni ülkeler, şehirler, Yeni öğretiler keşfetmek adına çok faydalıdır. Jüpiter zaten 9. evde en rahat konumdadır biliyorsunuz. Burada yeni bir eğitim almak gündeminiz varsa, yurt dışına taşınmak, şehir değiştirmek, ülke değiştirmek gündemleriniz varsa çok pozitif çalışır. Aynı zamanda sosyal medya ile alakalı işlemleriniz varsa keza aynı şekilde yabancılar, yabancı olarak gördüğünüz kişilerden gelen destekler yine pozitif manada çalışacaktır. Ufkunuz genişlemeye başlayacak Jüpiter'in burcu geçişiyle beraber yıl sonuna kadar. E, olaylara farklı bir vizyondan, farklı bir bakış açısından bakmaya başlayacaksınız. Ve e, Aa, bugüne kadar gördüğüm dünya bu değilmiş e, diyebilirsiniz bu esnada açıkçası. E, bununla beraber tabii yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Daha geniş bir çevreniz olabilir. Bugüne kadar aşina olmadığınız bir ortamada girebilirsiniz. Yine yargısal konular, hukuksal konular... Adalet ve maneviyatla alakalı konularda da pozitif etkileşimler yaşanacaktır tabii ki haritanıza göre farklılık arz edecek yine de. Ama 17 Mayıs tarihinde Jüpiter henüz Boğa burcuna ve Plüto da henüz Kova burcuna geçmişken Jüpiter ve Boğa pardon Jüpiter ve Kova <gülüyor> evet arkadaşlar burayı kesmek istemiyorum aynı anda zihinde birden fazla cümle geçince böyle oluyor boğa kova oluyor plüto jüpiter oluyor lütfen kusura bakmayın biliyorum başak burçları biraz detaycıdır bu da gözlerine çok batacaktır demek ki sizin de bu konularda biraz daha hoşgörülü olmanız gerekecek bu kısmı hiç kesmeyi düşünmüyorum ama özür diliyorum bu kesinti için vardır bir hikmeti Şimdi Jüpiter ve Plüte arasındaki bu kare görünüm 0 derece boğa ve 0 derece kova burcunda meydana gelecek. Yani sizin 6. eviniz ve 9. eviniz. Özellikle yeni bir rutin, yeni bir öğreti. Belki birçoğunuz namaza başlayabilir, meditasyona başlayabilir, yogaya başlayabilir. Ee, yeni bir yaşam sistemine geçiş yapabilir. Belki iş hayatında yaşayacakları değişimle e, kafa yapıları farklılaşabilir. Belki de Kafaya bunu farklılaştığı için hayatınızda rutinlerde değişimlere gidebilirsiniz. Yani bir şekilde e, sert bir virajdan geçeceksiniz ve bir süreci başlatmanız gerekecek. Bu süreç ve bu dönemecik işte yeni bir hayat rutini ve yeni bir öğretiyi kapsamakta açıkçası. 1 Haziran tarihine geldiğimizde ise Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yaşanacak. E, Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü 3 derece boğa burcunda kavuşacak. Çok kadar bir dokunuş, çok kadar bir etkileşim. Kadersel bir şans diye de nitelendirebiliriz esasında. Ee, Jüpiter'in boğa burcunda yani sizin haritanızın 9. E, evinde bu kavuşumu. Özellikle gerçekten büyük bir uyanış, büyük bir farkındalık. Hani böyle e, Newton'un e, o elma ağacının gölgesinde otururken e, yaşamış olduğu a hissi gelecektir. Bu aynı zamanda yurt dışına gitmek isteyenler için büyük bir şans olabilir. Yine lisans veya lisans üst eğitim almak için, hak ve adalet arayışı içerisinde olanlar için veya kendine ruhsal anlamda bir rehber veya bir öğreti benimsemek isteyenler için oldukça kadarsal bir fırsat. Hatta birçoğunuz gerçekten çok alim, çok bilgi insanlarla tanışabilirsiniz, bir guru niteliğindeki insanla tanışabilirsiniz veya insanlarla ve bu olgun bu bilgi insanların hayatınıza böyle ufak dokunuşları büyük tesirler yaratabilir Evet 17 Haziran tarihine geldiğimizde ise Kuzey aydüğümü koç burcu geçişine başlayacak Kuzey aydüğümünün koç burcu gerilemesiyle beraber artık önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca yani 2023'ün ikinci yarısı ve 2024'ün tamamı olmak üzere Artık ay düğümleri koç ve terazi hattında ilerleyecek. Yani ben sen biz onlar felsefesini vurgulayacak genel itibariyle. E, Tabi burada e, boğa akrep hattından yani 3-9 hattından çıkıp e, haritanızdan 2 ve 8 hattına yerleşmesi biraz mali konuları da işaret etmekte. Ee, özellikle 8. evde kuzey ay düğümünün olması büyük destekler göreceğiniz ortaklıklardan yana, iş birlikteliklerinden yana şanslı olacağınız bir süreci başlatırken bir taraftan da kendi kaynaklarınız ve kendi değerinizle alakalı bir sorgulama sürecine gireceksiniz. 23 Haziran tarihinde e, yine önemli bir e, etkileşim var. Plüto ve kuzey ay arasında bir kare görünüm meydana gelecek. 29 derece oğlak burcunda ve 29 derece koç burcunda. Yine analitik bir derece, kritik bir derecede meydana gelen bir etkileşim. Ee, sizin haritanızda bakıldığı zaman 5. ve 8. Özellikle böyle çok kritik bir aşk meselesi gündeme gelebilir. Yoğun tutku e, içeren bir aşk meselesi olabilir bu. Bununla beraber e, maddi anlamda almış olduğunuz riskler, e, yatırımlarınız, e, harcamalarınız, Belki borsa, bitcoin gibi hani biraz içinde ufak e, spekülatif araçlar olan e, kaynaklar, araçlar daha doğrusu. E, ve çocuklar, çocuklarla alakalı e, paylaşımlar, harcamalar, e, yine... Kendinize duyduğunuz güven, özdeğer, içinizdeki aşk, heves, heyecan. Yine bunlarla alakalı artık tamamlanması ve kapanması gereken bir süreç var. Belki çok saplantılı bir aşkınız olabilir. <gülüyor> Birçoğunuz için geçerli olmasa da. Belki çocuklarınıza saplantı duyuyor olabilirsiniz. Belki de çok riskli yatırımlar yapma eğiliminde olabilirsiniz desteklendiğiniz zaman. Bunlardan uzak durmanız gerekecek ve krizleri bir şekilde göğsünüzde yumuşatmanız gerekecek açıkçası. 22 Haziran tarihinde yine önemli bir etkileşimimiz var. Biliyorsunuz her sene birden fazla kez Merkür retrosunu deneyimliyoruz. Özellikle sizin yönetici gezegeniniz olduğu için sizin üzerinizdeki tesirleri çok daha büyük oluyor. Ancak her sene Mars retrosu veya Venüs retrosu yaşamıyoruz. Bu sene bir Venüs retromuz var ki. 22 Haziran'da başlayacak. 3 Eylül'e kadar devam edecek. Ve Aslan Burcu'nun 28 derecesinde başlayan bir retro hareket. Yani Venüs'ün uzunca bir süre Aslan Burcu'nda kalacağını söyleyebiliriz bu süreçlerde. Bu da sizin 12. inci'nizde yaşanacak bir transit. Demek ki biraz maddeden manayı görmeye başlayacağınız bir gündem. Yani içinizdeki güzelliği. İlahi ışığı görmeniz önemli olacak. Yine gizli aşklar, gizli flörtler, platonik bağlantılar oldukça aktif olabilir Venüs 12. evdeyken. Bununla beraber, kadınlarla alakalı konular, güzellikle alakalı konular biraz arka planda kalabilir. Ee, yine kadınlardan yana gizli bir takım hoşlantılar, hayranlıklar da bu süreçte aktif olabilir. Parasal konularda da hani kazancınızı belki saklamak isteyeceğiniz, çok fazla herkesle paylaşmak istemeyeceğiniz veya farklı kaynaklardan kazanç elde etmeye çalışacağınız bunun hesabını, kitabını yapacağınız, planlayacağınız ve organize edeceğiniz bir süreçten de bahsedebiliriz. Evet, 14 Ekim tarihine geldiğimizde ise ikinci tutulmalar döngüsünü başlatıyoruz. 21 derece terazi burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Sizin ikinci elinizde etkili olacak. Mali konularda kazançlarınız, değerleriniz, sahip olduklarınızla alakalı yeni ve kadersel bir başlangıç. Belki yeni bir işe giriyorsunuz, belki ek bir gelir kaynağı elde ediyorsunuz, belki de artık kendi değerinizin farkına varmaya başlıyorsunuz. Ben değerliyim, ben varım, elimdekilerle mutluyum, sahip olduklarıma şükrediyorum gibi bir algıya geçecek de olabilirsiniz sevgili Başak Burçları bu güneş tutulması ile birlikte. Devam ettiğimizde 28 Ekim tarihinde Boğa Burcu'nun 5 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Ee, bu tutulmada sizin haritanızın yine 9. evinde. Yani bu geçtiğimiz bir buçuk yılı şöyle bir özet geçin kafanızda. Demek ki artık o yeni yol, o yeni rehber, o yeni macera, o yeni kişi veya yeni eğitim, yeni şehir, yeni ülke her neyse bununla alakalı artık bir karar vermek zorundasınız. Tamam mı? Devam mı? Yani yolunuza hangi bilgilerle devam ediyorsunuz? Hangi kişilerle devam ediyorsunuz? Hangi öğretilerle devam ediyorsunuz? İşte bunlarla ilgili artık bir netice kapanış ve tamamlanma sürecinden geçeceğiz inşallah. Evet yılın sonuna geldiğimizde ise 30 Aralık tarihinde. Jüpiter retrosu bitiyor ve Jüpiter 5 derece boğa burcunda düz serine başlıyor. Yani artık Jüpiter tam anlamıyla boğa burcunda ilerliyor diyebiliriz. Ee, Jüpiter'in 9. elinize geçmesiyle beraber gerçekten çok şanslı bir sürece gireceksiniz. Kendi rahat ettiği alanda ilerleyen Jüpiter yeni öğretiler, felsefeler, kişiler, şehirler, ülkeler, seyahatler gibi imkanlar sunacak size. Umarım güzellikler sizinle beraber olsun. Size mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir yıl diliyorum sevgili Başak Burçları. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir, yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Özellikle 2022'de neler yaşadığınız ve 2023'ten beklentileriniz nelerdir aşağıda konuşabiliriz. Yine aşağıdaki linklerden Instagram adresime ve Telegram grubuma da dahil olabilirsiniz. Güzel yıllarınız olsun inşallah. Sevgiler, hoşçakalın.